Bugün 7 Mart 2022 Pazartesi Ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay maddi manevi alanlarda huzur ve güven ihtiyacımızı arttırıyor. Sabah saatlerinde ay Boğa burcundaki Uranüs'le kavuşacak. Güne heyecanı ve coşkulu başlayabilir, bireysel özgürlüklerimize önemseyebiliriz. Günlük planlarımızı değiştirecek hızlı ve sürpriz gelişmeler de gündeme gelebilir. Yeniliklere karşı açık olabilir, yaratıcılığımızı kullanarak yeni girişimlerde bulunabiliriz. Öğle saatlerinde etkinleşecek boğa burcundaki ay ve balık burcundaki Güneş ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı motivasyon ve iyimserliğimizde yükseltebilir yapıcı enerjilerle günlük işlerde pratik çözümler üretebilir maddi manevi yardımlar alabiliriz büyüme ve gelişme beklediğimiz alanlarda daha verimli olacağı için öğle saatlerinde girişimlerde bulunabiliriz akşam saatlerinde ise boğa burcundaki ay kova burcundaki satürne dik açı yapacak Görev ve sorumlulukların etkisiyle duygusal baskılar ve kısıtlamalar hissedebiliriz. Aile büyükleri ve otorite figürlerinin üzerimizdeki etkisi artabilir. İlişkilerde inatçı ve sabit tutumlardan uzak durup daha esnek ve toleranslı olmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.